Bu arada sergilenen, FNSS tarafından tasarlanmış ve Endonezya ordusuna önümüzdeki günlerde teslimatı başlanacak burada imal edilen Kaplan MT'nin önündeyiz. Ama Cem Bey ile birlikte şimdi Kaplan MT'nin içine gireceğiz, bu belki tankı fotoğraflardan, videolardan dışarıda görebilirsiniz ama Tankın içini göreceğiz, ee, hava bayağı sıcak, evet. klimamız açık mı? Evet, evet, şu an duyduğunuz gibi güç grubu çalışıyor aktif durumda, soğutucular devrede, çünkü şu an hava burada epey bir sıcak, demde yaklaşık 40-42 derece, 42 dereceyi görüyoruz. Birazdan içine girecek, içeride daha rahat olacaktır büyük ihtimalle. Birazcık gürültü olabilir motor gürültüsü ama mikrofonlarımız varsa durum sesimiz daha iyi duyulacaktır diye düşünüyorum o sayede. Bizim için neden önemli? Birincisi tabii ki ihracat çok önemli ama FNSS aslında Türkiye'ye, Türk ordusuna verilmemiş bir tankı bir konsept tasarlayıp ihraç etme başarısını göstermesi de aslında bir savunma sanayimiz için model desek çünkü Endonezya'nın da bu arada Türkiye-Endonezya ilişkilerinde herhalde en tecrübeli savunma şirketi ses diye düşünüyorum. Doğrudur hani özellikle kara sistemlerinde şu an bir takım talepleri yerine getirebilecek durumda olduğumuzu zaten iddia ediyor dedik ve bunu hayata geçirdik. Bence önemli konu bu hayata geçirmiş olmamız. Burada tabii Endonezya bir örnek. Evet, burada şu an biz Kaplan MT'den bahsediyoruz. Bir ürünün, bir ülkenin tarafından talep edilmesi ve kendi ordusuna daha vermeden bunun bir şekilde hayata geçirilmesi ve mantere verilmesi durumu var ama bu ilk kez burada olmadı. Daha önce bunu biz Malezya'da gerçekleştirdik, özellikle AV8 projesinde. Malezya 8x8 AV8 projesinde böyle bir talep geldi bize bu şekilde ve biz bunu Kullanıcı isterlerine göre bu ürünü şekillendirdik ve bu araçları kullanıcıya teslim ettik. Ve bu, bu araçların e, üretimini de Malezyalı ortağımız DEFTEC ile beraber Malezya'da gerçekleştirdik. Şimdi e, burada tabi e, benzer yani buna benzer bir e, proje fakat burada farklı olan şuydu. Ortak biz bir prototip geliştirme sürecine girdik PT PINDAT Endonezya'da. Ve burada Kaplan MT ortaya çıktı. Tabi burada Kaplan MT'de şu an gördüğünüz bir CMI kulesi var üzerinde 105 mm. Bu kule Endonezya Ordusu Silahlı Kuvvetleri tarafından seçilmiş bir kule olarak zaten programda vardı. Biz bu, biz açıkçası bu kuleyi de kullanılacak şekilde bir tank platformunun geliştirilmesi sürecini aldık PT Pindat'la beraber yani burada geliştirme sürecinden üretim veya teknoloji transferleri de dahil olmak üzere çok yüksek anlamda bir işbirliği gerçekleştirmiş olduk. Hatırlarsanız yılın ilk çeyreğinde program kapsamında 10 aracın platformunu teslim etmiştik ve bunlar Endonezya'ya teslim edildi, verildi bu platformlar. Şu anda bu platformların dışında ilgi kalan 8 platformunda üretimi PT Indat'ta devam ediyor. Ardından kule entegrasyonlarında tamamlanıp çok kısa sürede kullanıcılığa verilmeye başlanacak. Tabi burada şu şekilde de ifade edersek yanlış olmaz. Yani ilk defa Türkiye'de bir tank sınıfında bir silah sisteminin ihraç edilmesi durumunu düşünürsek evet bunu gerçekleştirdik diyebiliriz bu sayede. Sonuç olarak tabii hani ürün dediğimiz gibi bir orta sınıf tank, bir ana muharebe tankı değil. Yani belirli bir amacı, belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere bu araç ortaya çıktı. Ancak sevindirici olan şu ki biz buna işte biliyorsunuz uzun süre önce başlamıştık. Çok haberlerle duyduğunuz duydunuz artık. Siz yani size uzun süredir takip ediyorsunuz. E şimdi bakıyoruz ki ABD ordusunda bir orta sınıf tank programı var ve bunun işte projesi henüz imzalandı ve bunun işte belirli bir sürede artık üretilmesi ve envantere girmesi söz konusu. E bu pencereden bakarsanız Endonezya ordusuna çok daha kısa sürede ya yani şu an itibariyle neredeyse envantere girdi diyebiliriz artık hani çok birkaç ay içerisinde başlıyor teslimatlar. Ee, burada bir kere o yönden küçük bir avantaj var. Yani bu çünkü böyle bir ihtiyaç vardı. Hızlı konuşlandırılabilen, piyadeye gerektiği zaman daha kısa sürede ateş desteği verebilecek işte e, lojistik e, şeyleri daha e, nasıl söyleyeyim daha maliyet etkin bir lojistik desteği olan zor arazi de çamurlu bir arazide buradaki gibi bir tropik arazide çok daha yüksek hareket kabiliyetine sahip bir e, tankın bu doğrultuda devreye girmesi önemliydi. Çünkü bu ana muharebe tankıyla gerçekten birçok e, birçok seçenekte bu kadar kolay bir şekilde yapamayabiliyorsunuz. Tabii ki de aynı koruma seviyesini, tabii ki de aynı ateş gücü değil ama hani orada piyadenin ihtiyacı olan optimum e, şeyi e, taktiksel ihtiyacı bu araçlar gerçekten karşılayabiliyor. Bunlar da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü kendi ülkeleri, kendi ihtiyaçları, kendi doktrinleri. Ee, aracımız arkadan bu, bu bir güç grubu var bu aracının. Tabii ki de neden bir ZM'nin üzerine de konabilirdi önden motorlu. Fakat e, tabii ki tank dediğimizde e, buradaki e, özellikle hareket kabiliyeti. Çünkü biz hani, orta sınıf tankta da BK'yı daha iyi hareket kabiliyetiyle sağlıyoruz ya. Hani şey derler hatta, mobility is survivability derler. Yani hareket kabiliyeti aslında de bir e, bekazdır diye düşünüldüğünde. Tabi burada çok yüksek bir hareket kabiliyeti kazandır Özellikle yumuşak arazide, önde olmadığı için o güç grubu, o ağırlık. E, tanklarda da öyle, ana muharebe tanklarına bakarsanız, Merkava hariç bugün. Zaten hep e, şeydir, arkadan güdür e, güç grubu. E, bir kere o, o yönden çok avantajlı, tam tam anlamıyla evet bir tank yani konsept olarak bakarsak. Belki buranın coğrafi şartlarına göre evet. hareket kabiliyetine sahip evet. özelliklerine göre sonuçta FNSS'in mühendislik altyapısı, tecrübesi ne gerekiyorsa e, yerel istekleri de bir araya gelip böyle bir farklı ürün e, gerçekleştirebiliyor. Dışarısı çok sıcak, daha da erimeden şöyle bir klimalı ortama evet. girelim, içerisinin evet. tankını görelim. Evet. Önden çıkacağız, basamaklara basacağız, kuleye çıkacağız. Ben sizi komutan koltuğuna oturturacağım ben nişancı koltuğuna oturacağım. Evet belki hani çok birbirimizi arada bir kundak olacak, birbirimizi ne kadar göre görebiliriz ama birbirimizle göz teması kurabileceğiz. Size oradan, o alanda size birtakım hususları anlatmaya çalışacağım kuleyle ilgili. Burada amacımız aslında yani böyle bir tankta, otomatik dolduruculu böyle bir tankta nasıl bir hani e, silah sistemi var birazcık hani tanıyalım çünkü böyle daha önce o fırsatımız olmamıştı hatırlarsanız. E, bu iyi bir fırsat. Bunu değerlendirelim. Büyük bir zevkle ben de ilk defa bir tankın kulesine doğru çıkacağız beraber ve oturma şerefine elde edeceğim. Hadi çıkalım o zaman. Şimdi röportajımızdan sonra tanka bineceğiz. Önden siz gidin nasıl çıkacağımı ben öğreneyim arkasından tanka çıkalım ve kulenin içine girelim. Cem Bey tabi işi biliyor, çıktı. Bakalım ben çıkabilecek miyim? Gerçekten hayatımda ilk defa tanka çıkacağım. Buraya kadar çıktık ama içine nasıl gireceğiz? Cem Bey azıcık yardım istiyoruz. Bu tarafta oturan? Burası nişancının koltuğu. Hemen sağ tarafımızda da komutan koltuğunu görüyorsunuz. Siz nereye oturacaksınız? Ben nişancı koltuğuna oturum. Nişancı koltuğuna Cem Bey oturuyor. E ben de komutan olayım tankın ama hiçbir şey bilmeyen tank komutanı. Ben de oturayım Bir içine birlikte bakalım. <gülüyor> Sizi de alalım buraya tamam. arkasından bir bakalım ne yapıyoruz neydi. Evet şu an Kaplan içindeyiz. Komutan koltuğunda e, oturuyorum. E, ve biraz sonra da bu tankın içinde değer var. Birlikte Cem Bey'den dinleyeceğiz. Şu an e, tankın ön bölümünde komutan koltuğuna oturmuş durumdayım. Cem Bey'i bekliyorum. Cem Bey de şöyle yandan göreceksiniz nişancı koltuğuna doğru oturuyor. Ve biraz sonra da anka ilçi gerçekten klim oldukça serinletmiş durumda. En azından düşünün metal bir küplenin içindesiniz. Bir savaş alanındasınız gerçekten burası. Adeta bir fırın gibi olduğunu tahmin ediyorum ama klima oldukça bu sıcaklığı kesiyor. Evet Cem Bey şimdi nişancı olarak ben de komutan koltuğuna kurulmuş durumdayım. Biraz sizden teknik bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, şu an e, aracımızın tabi ortada hemen takı topumuzun kumdağını görüyorsunuz. Ee, benim bulunduğum tarafta bir de 762 makine tüfeği yuvası var ama şu an 762 makine tüfek burada e, şey değil, e, takılı değil. Arkanızda hemen mühimatları aldığımız alanı görüyorsunuz. Bu e, birçok kamtada bulunan, işte e, mühimattan alırken mühimattan ayrı bir hazine tutan bir alan burada bir, herhangi bir patlama veya herhangi bir sıkıntı halinde burada o, oradaki basıncı tabi yukarıdaki kapaklardan atmak suretiyle buraya, bu alanı hale getiriyor açıkçası arkada 12 adet tüp var 12 adet tüp ve büyümatları yerleştiriyorsunuz her birinin biri belli bir noktası var çünkü otomatik dondurucu olduğu için hani burada seç, seçtiğiniz zaman nasıl ölmüyüm seçtiğiniz büyümatın seçtiğiniz hedefe atmanız gerekiyor çünkü Burada farklı mühimmatlar kullanmanız durumu söz konusu alanda sahada. Orada her tübün bulunduğu alan için kullandığınız mühimmatı önünüzde bir ekran var. O ekranda özellikle nişancının önünde bir var. Şu an bu kanal takılatılma değil. Önündeki. Bu ekranda bunları Görme şansımız, işaretleme şansımız var. Yani hangi tüpte hangi müyümat var. Otomatik olarak bunları hedefe göre seçtiğinizde otomatik olarak burada bir doldurucu yok. Artık. İki kişilik bir tankın içindeyiz şu an. Biliyorsunuz ana muharebe tanklarında dişancı komutan doldurucu oluyor. Böyle doldurucu yapıyor. Burada otomatik olarak şu an zeden sürmeye başlıyor. Ee, çok kısa sürede. Ee, o doğru müyümatı seçtikten sonra doğru müyümatı doğru hedefe yönlendiriyorsunuz nişancı tarafından. O sırada e, komutanın bağımsız periskopu var. Komutan bağımsız periskopla bu sefer yeni bir hedef tutarıyor ve yeni hedefini yönlendirebiliyor. İster nişancı yönlendiriyor, isterse kendi hargaç ediliyor bu e, hedefi. Aşağıda da e, gövdede bir takım şeyler görüyorsunuz koruma altında büyümak tüpleri görüyorsunuz. Onlar da yedek büyümaklar. Yani buradan hani doldurucuyu e, yani otomatik doldurucunun hastalığını bu tamamının dolması durumunda ya da işte kullanılması durumunda buradan yedek büyümağı çekip otomatik doldurucuya yüklüyorsunuz. Bunun dışında zaten hani bakarsanız aslında evet yani birçok tanklarım için genelde böyle biraz deneyebilir. Kulüströfobik olabilir, birazdan olabilir genelde çok değil ama burada sunucunun bulunduğu alanı daha rahat bir geçiş ekleyebilirsiniz. Yani sunucu kompartıları birçok tankı öpüre daha rahat bir alana sahip, daha geniş bir alana sahip. Aslında bir koltuk var Mayık Orbanı koltuk. Tabi şey aynı zamanda komutan ve nişancı işinde geçerli olan. Buradan o, o koltuk sayesinde oraya yerleşiyor ve bir birazcık yatar pozisyonunda duruyor sürücü. Fakat o tip de işte, önündeki ekranlar sayesinde, kurumsal koltukla hareket kabiliyeti Fakat burada şey insan e, faktörünü kaçırmamak gerekiyor. Yani aracın iyi sürülebilmesi için yani hareket kabiliyetlerinin iyi olması için sürücünün görüş açısının da çok iyi olması lazım. Yani iyi bir görüş açısına sahipse sürücü bunun da aracı da gerçekten daha yüksek performansla kullanabiliyor. bir e, özellikle iyi bir iyi de bir kullanım alanına sahipse. Beklediğinden daha geniş bir alan burası. E, sürücünün de yeni Dediniz dediğiniz gibi otomatik dolduruyor, şu an tabi saha testlerini Endonezya ordusu yapıyor ama iç tasarımla ilgili size bir geri dönüş var mı, neler hoşlarına Onlar gitmiş veya ya bu iyi olmuş gibi böyle kısaca onları da anlatın, yerimiz dar sizi daha fazla yormak istemiyorum. Ya açıkçası yani bunu hatırlarsanız bu projeye başladığımız iki prototip ürettik. Biri Endonezya'da üretildi E-Tip'in kendi testlerini, biri de bizim testlerimiz üretildi. Aracın kalifikasyon testleri bu pro tipler üzerinden yapıldı. Ve bu süreç içerisinde tabii ki de kullanıcının bir takım isterleri, yeni isterleri, üzerine eklediği kişilikleri veya bir takım alanlarda yaratmak istedikleri hacimlerle ilgili bir takım talepleri olmalı değil, oldu. Fakat biz esnek, esnek çözümlerle seri üretime girmeden Seri üretimde tüm bunları çözerek, seri üretimde ihtiyaçları olan ürünü verebilecek hale geldik. Yani tabi ki de burada bunlar açıkçası tek bu programa uygun, bu program için geçerli değil. Birçok programda bu şekilde zaten ilerleniyor. Ama iyi muha burada tabii o yaratabilecek destekliklere sahip olmanız, Mervis'in kabiliyetlerine sahip olmanız bu çok daha büyük önem taşıyor. Bu konuda da hani yeterince tecrübemiz var diyebilirim rahatlıkla çünkü Gürganda buna bakarsanız bugün çok farklı araçları, çok farklı sistemlerin Gürganda bu olduğunu görürsünüz. Dünyada da çok fazla karar aracı üreticisinde bu kadar farklı ve bu kadar çeşitli e, önce bahtı e, da kullanabilecek konsepte araç olmadığını da söyleyebilirim. O yüzden de bunun avantajını çok rahat yaşıyoruz bu tip sistemler. Evet tankın içinden çıktık. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bana ilginç bir tecrübe yaşattınız. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Burada sizlerle buluşmak da bizim için çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra İDEF'te bir araya geleceğiz. Artık orada neyin içine bineriz? Sürpriz olsun diyelim. Gerçekten çok ilginç bir tecrübeydi. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İnişimiz tamam. Ee, ayaklarımız yere basıyor. Gerçekten inanılmaz bir tecrübe yaşadık. FNSS'e teşekkür ediyoruz.